Evet, bu videoda şişe kapaklarını, yani tekerlekleri ve lastikleri, nasıl takacağımızı öğreneceğiz. Tekerleklere zaten küçük delikler deldim ama biraz daha büyütmekte fayda var. O yüzden tornavidamızla delikleri biraz daha büyütelim. Ama dikkat edin, delikler çok büyük olursa yerlerine tam oturmazlar ve sallanırlar. Tekerlekleri ittirerek takacağız. Ama bayağı zor oluyor, o yüzden tüm gücünüzle itin. Ben bu videoda sıralamayı biraz karıştırdım. Tekerlekleri takmadan önce lastikleri takmak aslında daha mantıklı. Lastik için de O-ring kullanıyoruz. Ben bu videoda önce tekerlekleri, sonra O-ringleri taktım ve çok daha zor oldu. Siz önce lastikleri takın. Bunu nasıl yapacağınızı da birazdan göreceğiz. Şimdi tekerlek güzelce dönüyor mu diye kontrol ediyorum. Eğer sallanıyorsa, dönüşü ayarlayarak düzeltiyoruz. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Tekerleğimizi takıyoruz. Evet. Hmm. Güzelce dönmesini sağlıyoruz. Evet, tamam. Bunu da hallettiğimize göre, şimdi silikon tabancamızı alıyoruz ve tekerleğin ortasına bezelye tanesi kadar sıkıyoruz. Dik tutup kuruyana kadar da bekliyoruz. Diğer tarafa da aynısını uyguluyoruz. Sıcak silikon kurumadan robotu çevirmeyin. Kuruması yaklaşık 2-3 dakika olabilir. Rengi şeffaftan süt beyaza dönüşmeli. Şimdi sıra lastiklerimizi yani orinkleri takmaya geldi. Daha önce dediğim gibi siz bunları tekerlekleri takmadan önce yerleştirin çünkü o şekilde daha kolay oluyor. Şimdi silikon kurumuş mu diye baktım. Tamam. Lastikleri tekerleğin çevresinden esneterek takıyoruz. Çok sıkı olacak ve bu iyi. Böylece kayıp çıkmazlar. Bakın, böyle tekerlekler robottayken lastiği geçirmek çok zor oluyor. Masada olsaydı üzerine bastırarak takabilirdik. Güzel. Bir tanesini takabildik. Şimdi sıra diğerinde. Sonra da bir sorun olmadığından emin olmak için elimizle kontrol ediyoruz. Ve masada ileri geri yaparak sorunsuzca kaydığından emin oluyoruz. Ve bir sonraki adıma hazırız.